Bugün 19 Ekim 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen Ay sabah saatlerinde Terazi burcundaki Merkürle uyumlu görünümde olacak. Yaratıcılığımızı yeteneklerimizi ifade edebileceğimiz konulara yönelmek kendimizi daha rahat anlatmamıza dikkat çekmemize imkan verebilir. Terazi Burcu'ndaki Venüs ile İkizler Burcu'ndaki Mars arasında etkinleşen üçgen açıyla iş ve özel yaşamımızda ilişkilerimizde olumlu gelişmeler olabilir. Aşk, romantizm, çocuklar, eğlence, sanat, iş, ticaret ve anlaşmalarda sabah ve öğle saatlerini verimli değerlendirebiliriz. Bugün terazi burcundaki güneşle oğlak burcundaki püroto arasında etkinleşen dik açı güçlü dönüşüm enerjileriyle kişisel ve toplumsal alanlarda baskı yaratabilir otorite figürleriyle güç mücadeleleri para piyasalarında manipülatif hareketler artabilir doğa olayları da tetiklenebilir Aslan burcundaki ay akşam saatlerinden itibaren Uranüs ve satürne sert açılar yapacak duygusal streslerin artabileceği akşam saatlerinde değiştiremeyeceğimiz durumlar karşısında esnek olmakta fayda var kişisel özgürlüklerle sorumlulukların sınırlamaları baskı yaratabilir sinir sistemi kalp damar ve tansiyon gibi kronik sağlık sorunlarına karşı da temkinli olmalı şartları fazla zorlamamalıyız